Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Yaklaşık bir yıl sonra yeniden Atatürk Havalimanı apronundayız. Geçen yıl burada Teknofest vardı. Bu yılda 13.sü gerçekleştirilen AirEx adıyla daha sonra da artık İstanbul Air Show olarak adlandırılan havacılık fuarındayız. Bu fuar 1996'dan bu yana yapılıyor. Her fuara ben değişik kuruluşlar adına katıldım ve artık e, yıl 2022 13. fuarda yeniden burada Tolga Özbek olarak buradayız. Ankara merkezi. Semint Fuarcılık tarafından gerçekleştiriliyor bu fuar ve tamamen sivil havacılık üzerine bir fuar. Yolcu uçakları, iş yetleri, hava kargo, yer hizmetleri veren kuruluşlar, endüstri ortakları yani bu sektöre uçak helikopter imalatçılarına parça üreten şirketler gibi gerçekten çok geniş bir yelpazede uçuş okulları da dahil bu yelpaze içerisinde bu fuarda yer alıyor. Açılışı 6 Ekim, 7 Ekim, 8 Ekim'de ise halk günü yani cumartesi günü toplam 3 gün sürecek. Bu fuar sırasında sizlere çeşitli yayınlar yapacağız, röportajlar yapacağız. Havacılığın, gökyüzünün nabzını beraber kanalımızda birlikte tutacağız ama önce isterseniz şöyle bir fuarı gezelim. Hangi uçaklar, hangi helikopterler, hangi hava araçları gelmiş birlikte görelim. Sonra da içerideki çadırda birlikte dolaşalım. Duvarın en önemli konularının başında bölgesel havacılık geliyor. Türk Hava Yolları yeni bir filo planı yapıyor. Bölgesel arkamda görmüş olduğunuz Kanada'da tasarlanan Bombardier tarafından daha sonra Airbus tarafından satın alan ve adı A220 olan yolcu uçağı arkamda. Bu uçağın özellikleri nedir? Bu uçağın özellikleri normalde 180-200 koltuklu yolcu uçakları bazı hatlar için ekonomik olmuyor. Ya doluluğu yakalayamıyor, yeterli yolcu yok veya fiyatlar yüksek geliyor. İşte bu tür durumlarda arkamda gördüğünüz koltuk kapasiteleri 90, 100, 110, 120, 140'a kadar olan yeni nesil bölgesel jetler kullanılıyor. Görmüş olduğunuz uçakta A220'nin 300 serisi ve tabii ki rakibi de fuarın öbür tarafında yer alan Embraer 195 E2. Halen bu uçaklar Türk Hava Yolları'nın ihalesi için rekabet halindeler. Önümüzdeki videolarda da zaten bu uçağa Beraber inceleyeceğiz, detaylı bir şekilde bu uçak hakkında bilgileri size aktaracağım. Tabii ki fuarda... Türkiye'de tasarlanan hava araçları çok çok önem arz ediyor. Onlardan bir tanesi de TUSAŞ tarafından tasarım yapılan Gökbey helikopterinin önündeyiz. Gökbey aslında askeri bir proje ama bir taraftan da sivil tarafı devam eden bir proje. Askeri anlamda OH-1'lerin yerini alabilecek kapasiteye sahip ama sivil anlamda da gerçekten dünyada diğer rakipler, Bell, AgustaWestland eski adı Leonardo çok fazla bu 6 ton sınıfında bir helikopter bulunmuyor. Bu helikopterin tasarımı Mutusaj tarafından yapıldı ee, 625 adına baktığımız zaman 6 ton 6 Çift motor 2 ve 5 pal anarotondan oluşan e, ismi bu şekilde adlandırılıyor. Bu helikopterin ilk kullanıcısı yıl sonuna doğru jandarma genel komutanlığı olacak. Jandarma gerçekten helikopterleri çok yoğun kullanan bir askeri kuruluş. Buradan elde edilecek tecrübeyle birlikte sivil model ve daha sonra tamamen askeri model konusunda da çalışmalar gerçekleştirilecek. Halen sertifikasyon için Gökbey'de de ile birlikte sivil havacılık genel müdürlüğü çalışmalarını yapabilecek yapıyor ve e, testleri de zaman zaman görüyoruz. Geçen sene teknofestte İstanbul'a geldi. Bu yıl Samsung'daki teknofestte uçtu. Bu helikopterde test aşamalarında da çok önemli bir e, aşama kaydedilmiş durumda. Helikopter eğer bu askeri kullanımla birlikte gelecek tecrübelerin aktarılmasıyla ilerisi için önemli bir platform haline gelecek ve ben eminim ki TUSAŞ'ın çok çok önemli döner kanat projelerinden biri olacak ve zaten tasarımı Türkiye'de yapılmış. Motor olarak ataklarda kullanılan, e, Pakistan'a satışta da problem yaşadığımız Haneval serisi motorlara sahip ortak özellikleri sa e, olacak ve ilerleyen dönem içerisinde TUSAŞ motor sanayi T tarafından geliştirilen TS-1400 motoru var. O motorun da bu helikoptere konulmasıyla birlikte motoru da helikopterin yerleştirilmiş olacak. rakibi ise Türkiye'deki bölgesel pazar için arkamda görmüş olduğunuz Embraer 190E2 Brezilyalı imalatçı ile ilgili daha önceden de videolar hazırlamıştık Havacılık sanayinin hikayesini sizlere anlatmıştım. Embraer 195 yaklaşık 120 koltuk kapasitesiyle bölgesel uçaklar için farklı bir bakış sunuyor. Önemli olan burada görmüş olduğunuz yeni nesil motor. Bu motorla birlikte operasyon maliyetleri aşağı düşülürken yakıt sarfiyatı da aşağı çekilmiş oluyor. Burada Havayollarına maliyetlerin Düşmesi anlamına geliyor Embraer'da bu yıl bölgesel yolcu uçağıyla İstanbul Airshow'da İstanbul Airshow'da, farklı menzillerde, farklı özelliklere ait işşetleri var ama arkamda gördüğünüz aslında bir uçak değil, mock-up. Mock-up nedir? Birebir kabin kesidi. İşte gidiyoruz savunma fuarlarında, milli muhalif uçağın var. Biraz önce dolaştık. Gökbe Gökbey helikopterinin mock-up'ları bunlar. Gerçek uçak standartlarında üretilmiş. İlk defa İstanbul Airshow'a bir işşeti mock-up'ı getirildi. Fransız imalatçı Dason'un Falcon serisinin yeni ürünü olan 6X'in mock var. Şöyle içinde dolaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu mock-up ile ilgili uçağın Türkiye temsilcisi Soylu Havacılığın genel müdürü Alişan Soylu'da da bir röportaj yapacağız. Ama e, bu tür olayların getirilen mock-up'ın asıl amacı müşteri olan iş adamlarına tanıtmak. Aynı zamanda uçağın içinin nasıl olduğunu gösterebilmek. E, bunu gösterirken de insanların aklına bir fikir geliyor. Niye? Çünkü halen bu uçak e, testleri devam etme süreci sürüyor. Bu nedenden dolayı da mockup çeşitli havacılık fuarlarına tabiri caizse boy gösteriyor. <gülüyor> fuarlarında tabii ki hava araçları Apron'da açık alanda sergilenirken fuarın bir de kapalı alanı var. Bunun için İstanbul Airshow'a büyük bir çadır kurulmuş durumda ve bu çadır içerisinde sektörün farklı şirketleri, Türk Hava Yolları'ndan TE Tekniği'ye, TUSAŞ'tan Aselsan'a veya diğer hizmet veren şirketler uçuş okulları bu kapalı alan içerisindeki kurdukları standlarda ziyaretçilerle bir araya geliniyor. Bu fuarlar tabii ki meraklıların yanı sıra. Aynı zamanda tamanda sektörel görüşmeler şirketler için yeni müşteriler bulunması açısından da önem arz ediyor.